Orijin merkezli ve 1 bölü 2 ölçeğinde bir genişletme sonucu D, E ve F noktalarının görüntülerini bulmamız isteniyor. Evet, bunun üzerinden bir geçelim. Orijini merkez alacağız ve bu şekli 1 bölü 2 ölçeğinde genişleteceğiz. 1 bölü 2 ölçeğinde genişletmek aslında küçültmek demek. Yani bu şeklin boyutunu yarısına indireceğiz. Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre şimdi D, E ve F noktalarının görüntüleriyle ilgilenebiliriz. Küçültme ölçeyi 1 bölü 2 olduğu için, d, e ve f noktalarının görüntüleri, d, e ve f noktalarının merkezden olan uzaklıklarının yarı uzaklığında olacak. Mesela d noktasına bakalım. y koordinatı eksi 8'de. 1 bölü 2 oranında küçüleceğine göre, yeni koordinatı nerede olacak? Eksi 8'de ise şimdi de eksi 4'te olacak. D noktasının y koordinatı ise eksi 9 üzerinde olduğuna göre, görüntüsü eksi 4 buçukta olmalı. İşte burası. D noktasının görüntüsü burada olacak. Şimdi sıra e noktasında. E noktasının x koordinatı 2, küçültme sonrası bu uzaklığın 1'e düşmesi gerekiyor. 7 olan y koordinatı ise 3 buçuğa gelecek. 7 çarpı 1 bölü 2, 3 buçuk eder. Yani burası. Ve son olarak f noktasına geldik. f noktasının x koordinatı 6, y koordinatı ise eksi 6. Orijinden olan bu uzaklıklar küçültme sonrası yarıya düşecekler ve 3'e eksi 3 noktasına gelecekler. Tam burası. Böylece d, e ve f noktalarının görüntülerini bulmuş olduk. Bu üç noktayı birleştirecek olursak, DEF üçgenini orijini merkez alarak küçültmüş oluruz. Şimdi bu noktaların koordinatlarını yazalım. D noktası eksi 8'e eksi 9'daydı. Bu koordinatların yarısını alacağız. Görüntüsü eksi 4'e eksi 4,5'da olacak. E noktası 2'ye 7'deydi. Bu koordinatların da yarısını alacağız görüntüsü 1'e 3 buçukta olacak. Ve 6'ya eksi 6 koordinatlarına sahip f noktasının görüntüsü de 3'e eksi 3 koordinatında olacak. Bu soruda önemli olan nokta şuydu, orijini merkez alan bir küçültme yaptık ve 2 eksen doğrultusunda da ölçek 1 bölü 2 olduğu için uzaklıkları yarıya indirdik. Bakalım cevabımız doğru mu? Evet doğru.